Renkli gölgeleri anlayabilmek için bilinmesi gereken şey, ışığın doğrusal çizgiler halinde hareket ettiğidir. Bunu da size bu cetveli kullanarak göstereceğim. Cetvelin bir ucunu kırmızı ampulün tam ortasına yerleştiriyorum. Böylece ışığın bu yol üzerinde dümdüz ilerlediğini görebiliyorum. Tabii ki kırmızı ampulden çıkan ışık, doğrusal düzlemler halinde ekranın her yerine çarpıyor. Ama ben, bu yolun üzerine bir kalem yerleştirirsem, bu kalem cetvel boyunca düz bir şekilde ilerleyen ışığı engelleyecektir ve böylece duvarda bir gölge oluşmasına neden olacaktır. Tabi bu arada mavi ampulden çıkan ışık da düz bir şekilde yol alıyor ve onun izlediği yol kalemi ıskalıyor ve kırmızı ışığın oluşturduğu gölgeyi dolduruyor.